İkinci Dünya'ya gireceğiz. İkinci Dünya biraz daha tuhaf bir yer. Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Harun ve Donlu yanımızdan bir anda ışından da ee, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle e, oyun adını bir dakika bir bakayım. Adventure Forward Star Survival. ...oynayacağız. Hadi başlayalım. Ne diyor bir dakika? Kıpırdama. 100 like... ...şeyler atın yeter. 100 like... ...şöyle diyelim. Videoya 100 like atarsanız çok iyi olur. Videonun devamını getirmenizi sağlar mısınız? Şimdi ben daha önce bunu oynamıştım. Bayağı oynamıştım. 2008'de çıkmıştı oyun. Bunu oynayacağız şimdi. Maliz'i gelsin. Maliz'in çok sevdiğini duydum. Bu tür haritaları. Şimdi iki taraftan da gidebiliriz. Sağdan başlayalım. Burası zor kısım. Burada biraz zorlanacağız. Yani bu görüp görebileceğiniz en kaliteli ve en eski Roblox parkuru. Yani bu tür parkurlar artık çok yapılmıyor. Genelde gök kuşaklı falan yapılıyor. Saçma sapan şeyler. Evet ben çıkamadım. <gülüyor> çok iyi. Ya. Türkler girince böyle oluyor ya küfür falan ne diyorlar? Milip Baba gelmiş mesela. İsminden anlaşılıyor çok kişinin nasıl bir. Ya bu bunu zaten aldım falan. Bu kırmızı şeyleri alıyoruz. Topluyoruz. Ee, topladığımız bu kırmızı coinlerle de ne yapılıyor bilmiyorum. Çok falan yok oyunda. Zaten eski bozuk bir oyun. Ee, adamlar belirtmiş derken aşağı düştüm. <gülüyor> Çok güzel. Parkur şeyleri seviyorum diye galiba. Öyle bir şeyden. dedim. gel. İlk baba DC'ye gel demiş. Sen gel ben niye geliyorum. Zaten Discord'tayız. Peki ee, o zaman soldan gidelim. Burası zor kısım sol taraf. Burası bayağı. Açıkçası ben zorlanıyordum önce. Şu an çok rahatlıkla yapabilirim ama. Aynen böyle. Bak mesela malize düştü. Basıyorduk. iptal oluyordu bu. Hayda ben de öldüm. Tamam. Nazar değdi. Aynen nazar değdi ya. Tamam en azından burada başladım. Ya burası çok zor ya. Aynen böyle. Geçtim. Şurada bir. Boğan gibi bir şey var orada. Ah gene düştüm. Aynen ben geçtim. Sizi hiç bekleyemem şu an. Butona basalım. Ay daha düştük ya. Yani basman çok iyi oldu. Oo çok iyi. Tamam ben yıldızımı aldım. Yıldızı aldım. Yıldıza alın gelin. Zaten başa atıyor. Şimdi ileri gideceğiz. <gülüyor> Sonunda. Ee, sen bir, bir yazan yere girersin. Şimdi burada daha farklı. Bunu nasıl alıyorduk ya? İki tane coin'e ihtiyacım vardı. Tamam iki tane coin aldım zaten vardı. Ya, küfür edip duruyor bu ya. Şunu ben engelleyeceğim. Tamam ben chat'i kapattım. Yapacak bir şey yok. Küfür istemiyorum ben. <gülüyor> Öldüm yine. Tam da Efe'de geldi. Sana ne diyor ya? Yani ne yapayım? Yani bu tür insanlarda var. Yapacak bir şey yok. Küfür etmek hiç hoş bir şey değil. Bu da ne var ya? Yani mecburen açmak durumundayım. Ama okuyamıyorum yoksa. Ama şimdi sen bunu diyorsun. Ee, yanlış anlayacak. Kavga falan edeceksin. Ha işte. Çok eğlenceli ya. Bunu bunu geçebilen daha önce oynamış olan varsa söylesin bana. Ee, ne kadar önce falan oynadığını söylesin. Bu çünkü bayağı eski bir harita. Yani Herkes... Aa bak burada coin var. Zaten vardı bende. Olsun. Tamam böyle geçelim. Ya bu tür böyle hareketli şeyler de çok lag oluyor. Ki ileriki kısımlarda bu tür şeyler çok fazla rastlanıyor. Burada biraz mantık istiyor. Yani parkurlar sadece düğünü zıplayıp gitmek değil. Burada mesela yapmamız gereken başka bir şey var. Ee, ya yani sık gördüğümüz parkurlardan farklı. Ya yani burada bir puzzle yapmamız gerekiyor. Elimizdeki kutuyu bir yere sürükleyeceğiz. Sürüklediğimiz, büyük sürüklediğimizde de ee, bir kapı açılacak. Bakalım buradan bunu atalım. Aynen kapı açıldı mesela. Burada ne var? Hiçbir şey yok. Buradan da mesela bir kutusu yapmamız gerekiyor. Sanırım. Lag lag oluyor ya çok lag oluyor. Ya da bunlar çok yavaş. Tamam sürükledik. Böyle bırakalım kapıda açılsın. Ben tekrar bir yıldızımı aldım zor ya gayet zor. <gülüyor> çok zor bir oyun. İkinci yıldızı da aldım burası bitti benim için. Yok benim için burası bitmedi. Diğer tarafa da gitmem gerek. Ee, sağ taraftaki o ballı yere tırmanıyorum ben gene. Şimdi öbür tarafa gireceğiz. Öbür yıldızı alacağız. Ben şuradan coin'i alayım. Zaten varmış. Yani bakın ciddi söylüyorum gördüğünüz en iyi parkur olması lazım. Bu kolay değil oynamak. Elif baba beni şu an takip ediyor. Çok arkadaş isteye gönderdim Bu da ne var? Ha, direkt. Bunlar yok olurdu galiba. Olmuyormuş. Burada ne var? Yukarı çıkabiliriz, buraya gidebiliriz. Burası zor, ben yukarı çıkacağım. Ya da yukarı çıkmayayım? Ben. Buradan gideyim. Rastgele yerleri sürüklüyoruz diye. Burada böyle sürekli zıplarsak hızlı bir şekilde geçebiliriz. Tamam. daha sol yaptığınızda çok sıkıntı yaratıyor oyun. Tamam bunu da aldım. Ama burada en başa atması kötü oluyor işte. Aynen. En başı tekrar. Tekrar ikinci üçüncü yıldızla alalım. Çünkü üç adet yıldızlar. E, ve burada sekiz tane coin var sanırım. Sekizini de bulmak biraz zor. Oyun sesini ben bir daha açayım. Yani normalde çok güzel bir müzik de. Ben çok eskiden bir aşina olduğum bir müzik olduğu için. Artık baydı yani. Ezbere bile, bile bilebilirdim. Bunu oynamadan. En son ben bunu bir sene önce falan oynamıştım. Yani dilerseniz seri yaparız. Ya ağlayacağım abi. O kadar zor olmaması lazım ama. O kadar zor olmaması lazım. Zor ama o kadar değil. Ya saatlerinizi My fake noob. Ne alaka? A fake noob. Aynen. Şimdi yukarı çıkacağız burada. Drop diyor ya. Nereye gideceğiz? Bu taraftan gideceğiz. Aynen. Buraya biliyorum ya. Burada çimenlerin arasından geçiyorum. Şimdi buradan sağ tarafa, düğünlüz gidersek düşüyoruz. Nerede ne yapacağız? Şimdi burası boş muydu ya? Merak ediyorum. Bakayım. Yok dolu. Öbür tarafın boştu. Galiba burası boştu ya. Bir, bir taraf boştu böyle. Sizi şey yapıyordu trolliyordu. Yine muhteşem müzik girişini yaptı. Düşüyordum bu arada. En azından geçtik. Yıldızı alıp bitirelim. Yıldızı ben nerede gö...ee tepede. Yıldız tepede oraya nasıl gideceğiz? Kutlan. Herhalde bayağı zor zorlamayacak burası eski parkurcu olunca, eski bir Roblox'cu olunca böyle oluyor işte. Güzel, bunu da aldık ve bitti. Zaten hepsine sahiptin de ben. Çaktırmayın. Abi ne oldu ya? Sana cesaret mi geldi? Büyük ihtimal. Ben, ben böyle bir şey oldum. Ben de diğer yere gidiyorum. Burayı bitirdik artık. Ya böyle bir sürü stage var. Normalde bunlarda hani her stage'e bir bölüm falan çekilir de. Ben artık. Herle. Vallahi iyi oynuyor. Gelebilirsiniz. Bir tane yıldızınız varsa. Zonla Efe'nin bir tane var. Mazin'in de iki tane var. Şeye gelin. O siyah kapı vardı ya. İkinci dünyaya gideceğiz. İkinci dünya biraz daha tuhaf bir yer. Shadow yıl. Orası neyse. Orayı sonra gideriz. Her şey kayıtlı kalıyor oyunda. Çıksanız bile. İsterseniz hani statlarınızı silebiliyorsunuz. Kazandığınız her şeyi. Burası ikinci part. Eee... Şimdi bu ikinci parta sonradan gireriz. Ee, şimdilik biraz burada dolanalım. Ben şeydeyim ya ikinci taraf tarafa gidin siyah kapıya. Orada 2 yazıyor tabelada. Aynen bak buradayım. Arkanızdayım. Tabi onlar Discord'da yok sanırım. Ee, şimdi haritanın yapımcısı exploit 1. Ee, sanırım bir grup bakayım hemen. Yok exploit 1 diye birisi var kendisi çok eski bir Roblox'çu ve şu an yaptığı haritalara bir bakalım. Fallen Stars. Genelde yani grup grubu bu. creation'lara bakalım. Neler yapmış? Adventure Forward 2. Mesela bunun ikisini de çıkartmış. Bunu da bitirdiğimizde oynayabiliriz. Alın olsun neresini bilmiyorum sinirlendirme beni. biz buna şu an galiba bayağı sinirliyiz. Bakıyor. Neyse, Neyse. Umarım video beğenmişsinizdir. Videoyu like atarsanız çok iyi olur. Adamı kızdın Bayağı evet. O zaman hoşça kalın. Bay bay.